Ritimle kalbim Pompalar sözleri, gözleri üstünde ilham primi Harfler ezilir kağıda Beni tanır gibi Bakıyor güneş yürüdüğüm yolda Yabancı olduğum tek şey Gölgemin takip etmesi Beni komik oluyor Zoruma gitmesi Geceleri düşünmenin geçmişe unutmanın Düşme hissi Uyandırması gibi oluyor Beni tanıyor Beni biliyor Bizden selamlar olsun Hayattan aferinmek beklemeyen biz Kalemimiz kurşun, kalbimiz altın Ne boyuna takıldık ne de kan akıttık Bizler siz gibi bay ve bayanlar Yatakta bir türlü uyuyamayanlar Bizler siz gibi bay ve bayanlar Gözünün leşi gibi tutunamayanlar Kısacası amacımız güzel anlatmak Haklı sığınmak, kalbe dokunmak Ruhu doyurmak, el ele vermek Kısacası amacımız armağan olmak Savaşın sonuyuz, barışın başı Aşkın tuzu gönlüm bağı Sanatın başıyız, bir Sam çiziyi bizden barışın sevgili müziği Ayşina soluk gözlerim sözlerim dindirir özleme gelir mi geri gemi sesi kulaklarımda gibi nemli gözlerim yeri değişimdi İlham Perim benim gibi değil tutmaz kendini, deli gibi değil unutmaz sözlerim beni seni her şeyi yazar resmeder ışığından itmiin bitkin Tanır beni, tanır bizi O tanır tabi, yere değil şimdi Senden duysan sokaktaki sözleri Kalamazsın tepkisiz Havılda volta atıyorsak belki Kafamızda bin tilki Bugün 20'li yaşlardayız Yolun başında, hayallerin peşinde Umutlarımızla katlı yarınlara Hepinize bizden selamlar olsun. Hayattan aferin beklemeyen biz kalemimiz kurşun, kalbimiz altın. Ne boyna takıldık, ne de kana kıttık. Bizler siz gibi bay ve bayanlar yatakta bir türlü Bizler siz gibi bay ve bayanlar Gözünün yeşil gibi tutunamayanlar Kısacası amacımız güzel anlatmak Haklı kalbe dokunmak Ruhu doyurmak, el ele vermek Kısacası amacımız armağan olmak Savaşın sonuyuz, barışın başı Aşkın tuzu, gönlüm bö Sanatın başıyız, bir ressam çizi Bizden barışın sevgili müziği